Ana sizlere hazır. Yaşlığımızdan da hoşlanıp koy Şan-navzalar, şan-navzalar Gülge okşar, şan-navzalar şan Bır güzel bulup devramızda Gülge şan okşar, şan-navzalar şan bolsa olsak, Osman'a sen kendine al yoktur Yol egev, hayran da olsa O çocuk yerinde, olur. sen, sen atılır Az geçer, şaklandır, şaklandır Gülge oluşer, şaklandır, şaklandır Dürüyor o şan, şan mağdalar, şan O Korktuk yalnız sevdaların bölge Yoluş oldular çoğlar Pampalop oh. pampalalop pampalalop pampalalop